Jesse'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Videonun ortasından, aman oyunun ortasından başladım. Fakat oyunu eğlenceli olduğu için böyle bir karar aldım ve yanımda da Ersin var. Hoş geldin Ersin. Kaç like? Evet. Bakın nasıl Adamın bir video olacak. Adamların bir tane var. Aynen. Aynen. Takımlar değişecek bu arada ya zaten değil mi? Aynen. Hayda. Evet, bu da videonun hayrına ortadan ölmüş bulunmaktayım. Bu şekilde. Eee, çok kötü oldum. Aynen, seni izliyoruz. Evet, ah, Ersin. Aynen. AVP galiba. Ya uf o aynı kişiye what? ben de öldüm aynı kişiye ben de öldüm. Abi bu adam hiç ya. Aynı kişiye ben de öldüm. Adamlarımız siye bakıyor. Dördüler. Türk var bu arada 2 3 tane. Hı. Aynen. Double door. Oraya gidecek. Ah, yani. sık lan. Abi he. Onun bizi o. Aynen. Cyers <gülüyor> Lord'u izliyorum. Oha, senay işte kim hack? Eee, şimdi ismi ne oğlum? Hack kim? Benim. Nice hack yazmışsın. Evet. Şu mu? Raporlayalım o zaman. Bakarsın evet, tutar. Bakalım. Neyse hadi şunları şey yapalım. nereden var? Hadi be. Wall hack mi? Aim hack mi? ol hayır vallahi paracık kalmadı. Şey alayım ben ee, PP Bison. Yok onu yine şey yapsam keşke O gözünde gördüm mü diyor ya Allah Allah. Terminağım. Ben Windows'tayım. Az önce beni öldürdü oğlum. Aha. Tünel var mı? Giriyorum. Tamam giriyorum Eee üst tünelde kimse yok Alpino low remio da var mı? Low da yok kimse yok, kimse yok. Ben longtan yok, giriyorum Eee şeyde abi t Ağabeyi araya bak Tamam oğlan Aklanlar çok üşütüldü öyle Ver bakayım Bot geçmiş olsun aldık Şimdi güzel Adam 24 saat yedi. Ha, bu arada birinci gidiyorum <gülüyor> Aynen Bak acıyor sonuncu gidiyorum değil mi Yok. Ya açılamadım ya Aynen sen açılamadın yani pa pal sonra bir acayip o geldi sana Yani senin yani çok şey. Neyim? Edom Edom evet. He yıldız Şuraya güzel bir yanıcı bomba gider bence Şöyle 1-2-3 Eee long A bu adam hile var Vallahi hile Koşarak sıkıyor Hımm B'de, B'yi raşlıyoruz. Güzel, B'de biri yok. Porta dük. Sağ ol. Short'tan gireyim mi? Ben birkaç kez al portalıma. Yani koşar da sıkmasın sen. Koşuyor, kafama sıkıyor. Yok böyle bir şey. Ama bizimki tanka geri oradan o AK almıştın Aynen AK almıştım bu önceki bölümden Kanka Baba evet. AK atabilir misin? Sana elimdekini mi? Aynen elimdeki AK <gülüyor> Tamam atarım Yanımdasın kanka, al Atayım sana angle ya şunu Eyvallah Nerede ben? Eyvallah <gülüyor> Ben yine beğenin ortasına bir şey atacağım Ha bu hmm. arada şey takım... Takım ne zaman Sözüm değişecek? Abi. Takım? He <gülüyor> <gülüyor> he Takım daha <falan> değişmedi <gülüyor> ne Güzel. Ne değişecek ya Tünel tutan... hadi sen değmiş. O tünelde biri vardı öldü galiba Adam oraya şey yaptı şey. Evet. acaba Düşünmüyor değilim Tünelden flash yedik bu arada o zaman Galiba Aynen girin tünele Gir gir gir gir tünelde iki kişi alt, var alt, alt taraftan giriyorum alt taraftan giriyorum Hı? Arkada öldüm ee, evet. B'nin orada B'ye bakan tarafta Tamam aldık Abi ya ben ne söyledim <gülüyor> Ben yine A ve P'mi çektim A keç çok güzel silah süre mi oldu? Açık altına bir hakem e olayım sen <gülüyor> Ben bir şey açıklarım A Oo güzel o gitti Short o Short Aynen. Dediğin gibi A'dan gelecek gibiler. Aha. Ben longa tutuyorum. Siz şey bakın. Eee shorta bakın. Bir demire bakın. Biri tünelden girebilir. Altı ceme kaldı. Vuh. Sınav. Eee bomba long. Eee double da oradan. Bir yardıma gelin. Abi hack. Bak hack, <gülüyor> hack, hack yaşıyor. Milt'ten giriyorum. Abi yardıma geldim. Şortun orada. Biliyorum. Bakın buraya. Lan buraya anlık nasıl yedin ola? Lover'a gelin. Lover'a Hadi be. No scope nasıl yemedi evet. o ya? Lover'a <gülüyor> indi ola. B'ye döndü muhtemelen. Bırakın gelsin size. Bakın gelsin buraya gel, gel, gel, gel. <gülüyor> Adam e, şey bomba gidecek kesin bak e, bizim oradan doluca bomba gidecek Ben izin vermeyeyim Hayır Bakayım onlara bakalım, ne oluyor Farka. çok az yürü bu Son 10 saniye bakayım kaybetmem lazım Seyficek seyficek bence Aynen bırakın seyficek Nice <gülüyor> Takımlar ne değişmedi ya? O değişik O Ne mı? Anaa neyi Eee daha değişir Ben long gideceğim. 1 tane skaladırsa... aha, aha flash yedik ya. long'tan yazma iyilim mi? uzlong var peki mi? hıh sesle geliyor geliyorum ağabeyle kel mi kişi var noktan galiba tamam, Molotov attı Hemen mi ya? geldi ya 26 vurdu. Hadi be bekliyormuş orada. Olur ben hiç kimseye bir şey yapamam. Biz öyleyiz. Vallahi bende de hiç para yok. Direkt PP biz onunla PP biz onun o var bir yerde alabilirsin. Olsun. O boncuğu kiyor. Pardon. <gülüyor> Şimdi alıyorum. T base tankcim. Slong. Afsiştik. Evet <gülüyor> neki? <gülüyor> Bombi slong. Şimdi <gülüyor> şuraya oh, geldim. Monçe'ye geldim. Smoke vuruyor ben şu anda. Monçe'ye misin? A alırım. Aa beleş beleş. Beleş ya. Aç şu Yok be Nerede? A'da. Long, Long tarafında galiba. Eee Long, Kanga Long'da Kanga geldim. Güzel. Bakalım mı ya? Bana bakıyordu değil Ka mi Yok yok bana bakmıyordu, Long'a bakıyordu. Ya bana bakıyor. Aynen sana bakıyordu. Sen evet, bakıyordu değil mi? Aynen. Evet. Oha, 56 pingin var ya. Aynen. Çok iyi bir şey bu. <gülüyor> evet, T'deyiz bakalım. Yok abi, eee, go short. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> hee iyi seni de biliyorsun ama ölmesin ben gittim çünkü böyle bomba var tamam nereden gideceksin Bir şu. Beyle. tamam B'den yapıştırın yapıştırın yapıştırın yapıştırın go go go Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse Allah en fazla ödül veriyor aha tunel tunel tamam hiç kimse takamayacağım kurdanda Ben şey aldım Eskiden kullandığım fake bin aldım Tamam tüneldeki ben, Doğan Ben tünele bakıyorum yine Tam bir de bakan var İki kişi bir de bakıyor yani, Tünele bak kanka iyice bak Bizimki midde bende tüneye gireyim bari Ya da yükel mi da doğru gitti Lowerdan gelebilir Atam tünelden geldi o Yepicek mi? E, e silah meyeni seçecek Bu da afk mı acaba? Hmm. O burası pul silah tolu hmm. O ESP aldı Hoşuna gidin al <gülüyor> Aki ben ak çaktım Allah Allah yürücüz yani. Flash onlardan. Yeter Bakın yavaş ediyor değil mi? Aynen Onu bile yapmış oyun ya çünkü ben onu bir ara geçirmiştim Flanktan basıyorum Aha <gülüyor> Hepimiz şeyden gidiyoruz Bandy. Bandy. İnci Clear Gelin beyler hücum. Abi GG rank'ın bomba sandın mı? Short 3 kişi. Abi onun skill'i ya. Hadi be, kaç kişi Şey. Aynen. CT base gelebilir. Alo al hadi. Teker teker, teker teker sık. Abi midde midde 1-1 e Epistir epistir epistir <gülüyor> AK'yi aldı Epistir epistir epistir Epistir epistir epistir Hadi P90'lı Tamam sen de P90'lı artık orta mesafeden alsın AK'yi AK sıkıyo Terbiyesiz Ben biri daha kaltayım sonra auto alacağım Long <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey. Akıllı, oh, sırlo sırlo değil mi? Kaç manyet mağlum olmuyor mu ya? Ben mağlum misin? Abi. Abi ya? Sizin gibi takım olacak günler. Of ya adam öldürmeye çıktım, buldum niye ya? Daha bir takım. Ya bizimkiler geri geliyor düşündüm ben. İşte oradakini alır ya düşündüm Nice Abi hiç kilim yok be. Oo yani. 26 leş <gülüyor> İyiymiş Aha. Bu da son Güzel. el Oo son el mi bu? Yes Alright. Oo 16 olan 16 olan kazanıyor sure. Ben seni kafanı çıkmak istiyorum, sıkabilir miyim? Hayır niye? birinci oldum diye mi? Evet. Ha. Yo, ondan değil ne? aldım ya denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aha benim. Aha. Long. bomba Abomba. Abombayı mı düşürdünüz? Bomba nerede? Bomba <gülüyor> beyste kalmış. Allahım ya. Yani en düşük ihtimali bana verildiniz var ya. Ya, abim ya, abim on sarıyım be. sarayım öyle, sarayın çok sevdi. Ne buldu orada var? Hadi ne ben, de, ben gideceğim. be Bebebe. Longda be. <gülüyor> değillermiş. Benem de, benem. De, ben de. Kur kur. Kanka yardımına gel Elimi, canım var Oooo gelmişsiniz O ben e, tünel hareket <gülüyor> Bu Tünel-tünel sen, tamam. tünel, tünel sen bakıyorsun? Haa tünelden bakıyorum, tamam. Tamam, tamam, tamam, tamam, Nice GG Bi-bi drop at. abi bişey al skin filan at bari ya Aa ah, ah. E, ve bu şekilde de bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirsiniz. Sevinirim. Video beğendiyseniz de beğenin ya da beğenmeyin. Ee, bu şekilde kabum diyerekten videonun sonuna geldim. Hoşçakalın, Hugo'dan ayrılmayın. Bye bye.